Tabii ki biz müşteriye karavanın içerisinde ne kullanacağını soruyoruz. Ondan sonra bir matematik hesabı yapıp ona göre güneş paneli uygulaması yapıyoruz. Genellikle 12 volt üzerinden kurum yapıyoruz biz araçlara. Araç içerisinde çalışan bütün malzemeler elektronik malzemeler de 12 volt'tan çalışıyor. Güneş panellerini genelde 205 watt'lık 3 taneden oluşuyor. İşte ee, hemen aracın aşağı inişinde 12 voltta 2000 watt tam sünis invertör kullanıyoruz. İşte 60 amperlik MPPT yardımıyla yukarıdan aşağıya akülere basma seçeneğinde MPPT'nin bayağı bir yardımı oluyor aracımıza 200 amperlik iki tane lityumaki rahatlıkla yetiyor. Şimdi kulmanın yakıt tüketimi ortalama şöyle söyleyeyim. Kullandığım için söylüyorum. Örnek veriyorum. Herhangi bir karavanla bir tatildesiniz, bir yerdesiniz. Örnek veriyorum. Gece saat 12'de veya 1'de Webasto'yu açtığınızda sabah saat 6'ya kadar kullandığınızda devamlı açık olduğu halde, oda sıcaklığını koruduğu halde olursa Ortalama bir 2 litre filan bir yakıt tüketimi sağlıyor. Karavan konusu hem içindeki malzemeler olsun, ee, hem elektronik malzemeler, hem normal mobilya, kassa vesaire, Bunların tabii ki sonu yok, ucu yok daha doğrusu. Ama her zaman birinci sır malzemeleri kullanmakta üreticilerin her zaman artısı oluyor. Onu söyleyeyim. Bu LPG tankında... 3'er mühendislik olsun. Biz çok memnunuz. Müşterilerim de çok memnun. Hiçbir problem yaşamadık. Hem kurulum ekibinden alakalı hem bundan sonra imalattan sonra müşteriye verdiğimizde herhangi bir oluşacak bir arıza servis ağ olsun. Hepsi dört dörtlük on numara. <gülüyor>